Birçok insan için yeni bir Meryem Ana ve Çocuk İsa resmi görmek, onlarda fazla bir hayranlık uyandırmaz. Ancak benim için bu resimdeki büyüleyicilik diğer resimlerde bulunmaz. Etrafımızda sürekli olarak görmeye alıştığımız video görüntülerin aksine, Meryem Ana'nın buradaki ifadesi ebedidir. Çatık kaşları, burun deliklerinin yanında gerilmiş yanakları, bükülmüş dudakları, gözlerinde yalvaran ve iddialı bir ifade. Bu, birbiriyle ilişkisini kuramadığımız takdirde tek başına cansız olabilecek bir ifadedir. Resme her baktığımızda farklı bağlantılar kurduğumuzdan dolayı her bakışımızda resim biraz daha farklı görünür. Örneğin bir defasında parmak boğumlarındaki desenler ilgimizi çekerken, başka bir zaman yüzünün biçimlendirilmesindeki yumuşaklık dikkatimizi çeker. Bir başka defa giysisinin kıvrımları, bir başka günde ise figürün arka planındaki altın varak zeminli olan ilişkisi bizi kendine çeker. Bir oda ya da manzara değil, altın varaklı bir arka plana sahip. Sanatçı, formları soyutlayarak bu sahnenin başka bir dünyaya ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bizden bu görüntüye hayat vermemiz istenmektedir ve tabi bu sebeple bunlar ibadet edenler için dua ve niyazlarını sunabilecekleri mükemmel haznelerdir. Çağdaş sanatta soyut ve biçimsel iki ayrı güçtür. Ya birisindir ya da diğeri. Berlingueron'un resmi ise bu ikisini bir araya getirmektedir. Bu resimde hem soyut, hem duygusalı, hem insan hem de kutsalı bir arada bulabilmekteyiz. Bu ifade, zamansızlık ve durağanlık hissini yaratan soyut ve naturalizm biçimlerinin kombinasyonudur. Böylece iki alanın sınırları arasında bir eser elde etmiş olursunuz. Kutsal alanla içinde yaşadığımız günlük alan. Bana göre işte tam da bu, sanatın merkezinde var olan şeydir. Etrafımıza baktığımızda zaten gördüğümüz şeyler olduğu için dikkatimizi kolayca çekebilen fikirler benim hiç ilgimi çekmez. Bizim sanattan gerçek beklentimiz, bizi gerçekte olmadığımız yerlere götürmesi ve hayal gücümüzün yeni fikirlerle karşılaşmasını sağlamasıdır. Bağırmamalı, ilgi çekmek için dilenmemeli ama bir kere o esere odaklanıp bağlantı kurduğunuzda bizleri başka bir yere götürebilmelidir.